herkese merhabalar bugün de size instagramın bilinmeyen yazı stillerini ve arka plan renk uygulamasını göstereceğim öncelikle instagramımıza giriyoruz daha sonra buradan kameramızı açıyoruz şimdi Arka plan renk uygulaması için rastgele isterseniz bu masanın fotoğrafını isterseniz şu arkamda bulunan güzel zarif bir hediyedir fotoğrafını hemen çekiyorum. Evet. Peki arka planın böyle değil de farklı bir renk olmasını istiyorsak hemen şu şekilde istediğimiz rengi seçiyoruz, sadece ekranın üstünde basılı tutuyoruz ve istediğimiz renk ortaya çıkıyor. Farklı bir renk istiyorsak istediğimiz rengi seçiyoruz, sadece ekranın üstünde basılı tutuyoruz ve istediğimiz renk ortaya çıkıyor. Şimdi size farklı bir uygulamadan bahsedeceğim. bir şey yazacağım. Evet. Şu an bu yazdığım yazının üstüne basılı tutuyorsunuz. Yazdığım yazının üstüne basılı tutuyorsunuz. Hepsini seçliyorsunuz. Bu yazının tek tek Renkli olmasını istiyorsanız eğer aşağıda bulunan rengin istediğiniz bir rengin üstüne basılı tutuyorsunuz. Ve yazının da aynı şekilde üstüne basılı tutuyorsunuz. Aynı şekilde sola doğru çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Aynı şekilde. Evet bu şekilde çektik. Buradan bitti diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Renkli bir yazı yazıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi izlemeye devam edin.